Merhaba arkadaşlar bu videomda 19 Kasım'da meydana gelecek olan ay tutulmasından bahsedeceğim bu tutulma oldukça önemli ee, zaten uzun zamandır diğer videolarda da bahsediyorum sizlere gerçekten bu tutulmayla beraber hem ay düğümlerinin akrep ve boğa aksı aktif olmaya başlayacak hem de bu tutulmaya eşlik eden tam kavuşumda bulunan kaput algol sabit yıldızının etkisini çok bariz bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Diğer videolarda bahsettiğim gibi bu videoyu uzun uzun tutmak istiyorum. Hatta burç yorumlarında bir başka videoya saklamak istiyorum. Bu video içerisinde sadece... Bu tutulma kabut argol sabit yıldızı ve bu tutulmanın getirmiş olduğu açılar olacak. Yani burç yorumlarını e, bir sonraki zamanda paylaşmak istiyorum ki çok uzun olmasın. E, dileyenler dilediği videoyu seyredebilsinler diye. Videoya geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan içeriklerimi beğenen arkadaşlar e, varsa şayet abone olarak destek olurlarsa çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki bildirim tuşuna basıp e, yeni gelen videolara dair bildirimleri de açık hale getirebilirsiniz. Evet ne dedik? 19 Kasım'da bir ay tutulması gerçekleşecek. 27 derece boğa burcunda. Boğa burcunun son derecelerinde meydana geliyor. Burada tabi artık yavaş yavaş 2022 senesiyle beraber akrep ve boğa aksının hareketlenmeye başladığını görüyoruz. Ay düğümleri ve tutulmalarda bu akslarda artık dengeye oturmaya başlayacak. Genel itibariyle. Akrep ve Boğa aksı 2 ve 8. ev aksını tetiklemiş olduğu için gündemimizi ekonomi, parasal konular, ortaklaşa gelir ve giderler sahip olduklarımız, elde etmek istediklerimiz, sakladıklarımız, gizlediklerimiz ve bize kalanlar gibi kavramlar oluşturmaya başlayacak kolektif anlamda baktığımızda. Ve tabii ki biliyorsunuz Aralık ayı itibariyle artık ikizler ve Yay Aksı'nın tutulmalarında geride bırakıyor olacağız. Geçtiğimiz bir buçuk yıllık yolculuk boyunca ikizler ve Yay Aksı yani 3 ve 9. ev aksını deneyimledik. Daha çok zihnimizin aktif olduğu, belki birçoğumuzun şehir değiştirdiği, yer değiştirdiği haberler, gündemler, hızlı gelişmeler, seyahatler, ee, özellikle yurt dışı meseleleri veya işte seyahatlerle alakalı gündemler, haber trafiğiyle alakalı dedikodular, spekülasyonlar, ifşalar gibi konularda aslında geçtiğimiz bir buçuk yıllık süreç içerisinde e, gündem maddemizi oluşturdu. Şimdi ise e, kaynaklar diyoruz. Sahip olduklarımız, sahip olacaklarımız, e, dönüşüm e, sağlayacak etmenler, gizli konular... Ee, ve bir şekilde günün sonunda bize kalanlar bu alanda e, önemli etkileşimler olmaya başlayacak biliyorsunuz ki ama bu tutulmayla beraber tabii ki her birimiz akrep ve boğa aksanın etkilerini hissedemeyebiliriz e, boğa burcunun son derecelerinde meydana gelecek e, Zaten ay düğümlerine dair ayrıca bir video çekeceğim ama bu küçük hatırlatmayı da yapmak istedim şimdi ben tutulma e, videosuna geçmeden önce aslında biraz size Kabut-Argoy sabit yıldızından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, bu tutulmaya eşlik edecek ve tam kavuşumda bulunacak Kabut-Argoy sabit yıldız aslında e, bizim çok daha e, hoş tabirlerle e, ifade etmediğimiz bir e, sabit yıldız. E, mitolojik olarak baktığımız zaman Medusa'nın tasvir edilmiş olduğu onunla özdeşleştirilen bir sabit yıldızdan bahsediyoruz ve bir şekilde boğaz boyun boğaz kafa kesilmesi kafayla alakalı konular bir şeyin kökten yok edilmesi gibi kavramların çağrıştırılmış olduğu bir sabit yıldız ve tabii ki şeytan ile de özdeşleştirilen aynı zamanda mistik konular büyücülük büyü biraz daha kötü enerjilerle özdeşleştirilen bir e, sabit yıldızdan bahsediyoruz. E, tabii burada en korkulan sabit yıldızlardan biri olduğunu söyleyebiliriz ama e, esasında tabii ki sabit yıldızların kehanet anlamında e, çok belirleyici faktörleri olmuş olsa da yine de e, Burada tabii ki tek bir açıdan değerlendirmemek gerekiyor. Hangi gezegenle kavuştu, hangi evde olduğu, hangi burçta olduğu ve ne şekilde tezahür ettiği de farklılık arz edecektir. Şimdi burada bu kaput Algol sabit yıldızı aslında şeytanla ilişkilendirilen şeytanın kafası başı, boynu gibi kavramlarla ilişkilendirilen, yani metoforik olarak bu şekilde ilişkilendirilen bir sabit yıldızdır. Burada yılanın başı veya işte bir şekilde korkunç bir canavarın, korkunç bir tasvirin başı olarak da sembolizebiliyor. Genelde baş ve boyun bölgesiyle ilişkilendiriliyor. Burada özellikle aslında Medusa ile ilişkilendirilen bu yıldızın da, bir şekilde e, öldürülmesi, kafasının kesilmesi, boynunun kesilmesi ve e, taşa dönmesiyle ilgili e, bir mitolojik metafor var. Aslında burada çok iyi, çok güzel bir kadının e, bir şeytana dönüşmesi veya insanlar tarafından bu şekilde algılanması gibi bir hikaye ortaya çıkıyor detaylı bir şekilde baktığımızda. Ee, özellikle burada e, kadınlar arası rekabet, bunun yanı sıra kıskançlıklar, e, başka insanların olaylara müdahalesi, aynı zamanda cezalandırılma, cezalandırma veya çok tesirli sözlerin, cümlelerin sarf edilmesi gibi konular da gündeme geliyor. Dolayısıyla Medusa'nın hikayesinde aslında iyiliğinin ve güzelliğinin bir şekilde boynu kafası kesilerek bedelini ödediği ve sonrasında bu şekilde bir sembolizmaya çevrildiğini söyleyebiliriz. Evet. Burada dünyalar güzeli Medusa'nın aslında bir kıskançlık veya dediğim gibi dikkatleri üzerine çekme potansiyeli yüzünden bir şekilde şeytana çevrilmesi ve kafasındaki yılanlarla beraber gerçekten korkunç bir metafora dönüşmesi söz konusu oldu. Ve baktığı gördüğü herkesi taşa çevirdiği gibi bir etkileşim ve en sonunda da zaten... Athenanın Medusa'nın e, kafasını keserek ona olan e, hissiyatını, ona olan hırsını veya ona olan tutkusunu e, hayata geçirmeye çalıştığı ve aslında Medusa'nın bu hikayede e, bir mağdur olduğunu ifade edebiliriz. E, ancak dediğim gibi ihtiraslar, hırslar, kötü enerjiler, e, büyüleyici güzellik, büyüleyici etkileşimlerin aslında bu tutulmayla beraber bir şekilde aktif olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu kaput aygo sabit yıldızı değişken ve sürekli olarak ışığı değişen, yanıp sönen boyut değiştiren bir yıldızdır. Dolayısıyla hem iyinin hem kötünün hem güzelliğin hem çirkinliğin hem şeytanın hem de meleğin aynı bünyede barınabileceğinin de işaretini veriyor. Yani tamamen kötücül bir etki olarak değerlendirmememiz de gerekiyor burada. Çünkü Medusa Antik Yunan'da mitolojide esasında hem öldürme hem de kurtarabilme potansiyeline sahip bir varlık olarak tasvir ediliyor. Dolayısıyla hem bir diriyi öldürebilecek hem de ölüyü diriltebilecek bir güç ve bir etkinin de Medusa ile ve Kaput Algol Sabit yıldızıyla ilişkilendirildiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra tabii ki büyülü bir etkiden bahsediyoruz. Büyülü bir güzellikten bahsediyoruz. Yani bu tutulmayla beraber aslında kaput aygo sabit da değerlendirecek olursak çok büyülü, kontrolü güç ve bir şekilde etkisi ve tesiri altında kaldığımız bir sürece doğru evrilebiliriz gibi gözüküyor. Burada tutkuların çok fazla ön plana çıkacağı Güzelliğin ve çirkinliğin aynı bünyede barınacağı, iyinin ve kötünün aynı bünyede barınacağı bir tasvir aslında söz konusu olacaktır. Yani karanlığın içindeki aydınlık ve aydınlığın içindeki karanlığı görmeye başlayacağımız bir süreç olacaktır. Kabut argol ile ilişkilendirecek olursak. Spiritüel olarak da çok farklı mesajlar alabiliriz. E, spritüel olarak da kendimizi korumamız gereken veya e, sistemden çok e, ilginç mesajlar alacağımız, aynı zamanda e, bu tarz spritüel müdahalelere de açık olabileceğimiz, kendimizi muhafaza altına almamız gereken bir süreçte olacağımızı söyleyebiliriz. E, burada aslında kaput argol yıldızının aynı zamanda insana gerçekten büyük bir azim, dayanıklılık ve e, irade gücü verdiğini, Hırs ve tutku verdiğini de ifade edebiliriz. Yani evet kötücül etkileri olsa da büyük bir gücü elinde barındırsa da bu gücü nasıl kullanacağı ve değerlendireceği aslında kişinin kendi özgür iradesine bağlı bir deneyimdir. Dolayısıyla evet bu kaput Algol sabit yıldızıyla beraber ortaya büyük bir enerjinin çıkacağını büyük bir gücün çıkacağını söyleyebiliriz. Ancak bunun kötücül bir şekilde değerlendirilip değerlendirmemesi de yine dediğim gibi hem kişisel doğum haritalarına hem de onu çalıştırma biçimine göre değişecektir. Özellikle doğum haritanızda kabut argol sabit yıldızıyla kavuşum yapan gezegenleriniz varsa sizin için çok daha önemli olacaktır bu tutulma. Tabi burada hangi gezegenle kavuştuğu, hangi evinizde kavuştuğu oldukça büyük bir önem arz ediyor. Hangi alanda kabut algol e, sabit yıldızının kavuşumunu yaşıyorsanız bu alanda hem en büyük güce sahip olduğunuzu hem de en büyük lanete sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. E, tabii ki abi yani tabirle. Yani aslında korkularınız... Sizin gerçeğiniz, yanlışlarınız aslında sizin doğrularınız, karanlığınız aslında sizin aydınlığınızdır. Yani bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Karanlıktan geçerek aydınlığı bulabileceğiniz, çok fazla mücadele ederek başarıyı elde edebileceğiniz, zaman zaman büyük talihsizler, talihsizlikler yaşasanız da aynı zamanda bunun içinden sıyrılabilecek gücü de kendinizde bulabildiğiniz bir anlama gelmektedir. Vücutta baktığımız zaman özellikle sağlık anlamında baktığımız zaman boyun ve boğaz bölgesiyle alakalı konuların gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Enfeksiyonları açık olabiliriz. Kendimizi ifade etmekte zorluk yaşayabiliriz veya söylediğimiz cümlelerin doğru kanallara iletilmesi her zamankinden daha güç olabilir. Aynı zamanda gırtlak hastalıkları, boğazla alakalı hastalıklar, nefes almak, astım, tiroidlerle alakalı konular... Ağır geçen hastalıklar. Bunun yanı sıra zehirler, ilaçlar, bazı bağımlılık yaratan maddeler gündeme gelecektir. Bunun yanı sıra tabii ki medusa'nın o tasvirinden yola çıkacak olursak saçlar, baş bölgesi, kafa bölgesi, göz bölgesi, üçüncü göz bölgesinin de ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Burada özellikle... Dudaklar gözler yani Medusa'nın tabii ki bir şeytanın çevrilmeden önceki haline baktığımız zaman gerçekten çok büyüleyici çok dikkat çekici bir e, güzelliği olduğunu da söyleyebiliriz. Burada güzellik temalarının, kadınların güzelliğinin temalarının, kadınlarla alakalı temaların ön plana çıkacağı da bir e, süreç yaşanabilir. E, burada tabii ki yoğun yaşam deneyimleri, zor yaşam deneyimleri ön plana çıkacaktır. E, Kabut argol, sabit yıldızında. Ancak biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi bu deneyimlerin üstesinden gelebilme potansiyelinin de aslında kişide e, veya sürecin içerisinde saklı olduğunu ifade edebiliriz. E, evet, aslında aslında çok büyüleyici, çok etkileyici bir kişilik yapısı verecek olsa da eğer yanlış kullanılırsa gerçekten çok gaddar, çok acımasız, çok sert ve yıkıcı bir kişiliği de verebilir. Dediğim gibi hem öldürme hem de diriltme potansiyeline sahip bir e, sabit yıldızdan bahsediyoruz. Olumlu etkileri, e, kabut Algol sabit yıldızının olumlu etkileri de var elbette. Özellikle çok başarılı insanlarda, uzun sürede çalışma gösteren insanlarda, Cerrahlarda, özellikle kafa ve boyun bölgesini ilgilendiren kısımlarda, sanatçılarda, yaratıcı faaliyetlerle ilgilenen kişilerde, astrologlarda, spiritüel konularda, uzman kişilerde, dini liderlerde, yazarlarda ve özellikle istihbarat teşkilatı veya önemli pozisyonlardaki devlet görevlilerinde güçlü bir şekilde görülür. Dayanıklılık olaylara biraz daha farklı açılardan yaklaşabilme, cesur olabilme, maceracı olabilme, e, yüksek farkındalık, yüksek bir bilinç e, Yaratıcı olabilmek Güçlü olabilmek, mücadele ruhuna Sahip olabilmek gibi özellikler Getiriyor. Tabi olumsuz Özelliklere baktığımızda ise bazen Çok yoğun tutku, çok yoğun ihtiras Gerçekten e, insanları tesiri altına alabilecek Bir güç, acımasızlık Öfke, kıskançlık e, Takıntı Obsesyon e, Aynı zamanda şiddet tutku, cinsellik, aşırı cinsel saplantı da olabilir burada. E, tabii bunun yanı sıra e, bir şekilde e, kendine fazla güvenmek, kendini ölümsüz hissetmek, e, bazen aşırı macera, perestlikten kaynaklı bir şekilde belaya e, çekebilmek, bela aparatörü de para olabilmek, e, aynı zamanda bağımlılıklar, alkol, uyuşturucu gibi her türlü bağımlılık yapan zevklerle alakalı e, yatkınlık da getirebilir. E, burada tabii ki hayal gücünün doğru şekilde kullanılması, güzel bir yazarlık, sanatçılık getirirken, aynı zamanda yanlış şekilde kullanılması bir takım psikolojik sorunlara sebebiyet verebilir, aşırılıklar getirebilir, bazen yanılsamalar ve belirsizlikler de e, getirebilir. Aynı zamanda çok derin ve yüksek bilgiyi de ifade edecektir. Kaput argoy sabit yıldızı. Özellikle Jüpiter'le kavuşumunda, bazen Neptün'le kavuşumunda bu etkilerin çok bariz bir şekilde ifade edebiliriz. Tabii ki Kaput argoy sabit yıldızının Mars ve Ay ile kavuşumu biraz daha sert geçebiliyor. Yıkıcı etkileri beraberinde getirebiliyor. Tarihte geçmişte Kaput argoy sabit yıldızının aktif olduğu zamanlarda bir takım katliamlar, bir takım doğa olayları, afetler, e, isyanlar, hastalıklar ve salgınlar da e, gündeme gelmiştir. Dolayısıyla e, bu şekilde e, şanssız bir gezegen olarak e, değerlendirilir. Kabut Argo'yu sabit yıldızı Mars ve Satürn'le beraber bulunduğu zaman e, bir şekilde katliamlara, şiddete, vahşete ve e, negatif olaylara e, yönelik e, olaylar yaşanmış olabilir, gündeme gelmiş olabilir burada özellikle güneş ay gibi kavuşumların birtakım fiziksel rahatsızlıklara veya sağlık problemlerine sebebiyet verme ihtimali söz konusudur burada tabii ki güçlü ruhsal enerjiler çok derin çok mistik deneyimler yaşamak da mümkündür gerçekten ruhsal öğretilere çok yatkınlık getirecektir bu süreç. Bir takım zorlukların ve mücadele edilmesi gereken konuların ön plana çıkacağını ifade edebiliriz. Kaput Algo sabit yıldızı aynı zamanda Jüpiter'le kavuşumdayken şans da getirebiliyor. Burada bir takım dediğim gibi gizli ilimler büyük ruhsal farkındalıklar da getirebiliyor. Bazen zehirlenmeler sudan gelebilecek tehlikeleri de aslında yine e, kabut, Algol sabit yıldızıyla beraber değerlendirebiliyoruz. E, tabii ki en basit tabiriyle idamlar, birilerinin idam edilmesi, suikastler, e, kazalar, e, cinsel saldırılar, bunun yanı sıra baktığımız zaman şiddet eğilimlerinin çok fazla ön plana çıkması, özellikle kadına şiddet temaları ne yazık ki e, söz konusu olabilmesi mümkündür. E, bunun yanı sıra tabii ki e, sakatlanmalar, yaralanmalar, yaralanmalar, e, ve ani gelişebilecek e, ölümler e, cinayetler gündeme gelebiliyor e, kaput algol sabit yıldızının aktif olduğu zamanlarda e, hem bireysel hem de kolektif anlamda e, büyük e, manipülasyonlar büyük çalışmalar büyük e, atılımlar da aslında yine bu e, kaput algol sabit yıldızıyla beraber aktive oluyor e, tabi toplum olarak e, bir takım baş kaldırı bir takım e, ani Cesaret gösteren eğilimler de ön plana çıkabilir. E, dini konular ve spiritüel konularla alakalı ciddi saldırılar da olabilir arkadaşlar. Yani bu konuda özellikle kendimizi ruhsal anlamda, mental anlamda korumamız gereken bir süreçte olacağız. E, dini duyguların e, sömürülmesi, e, insanların bir şekilde dini veya siyasi duygularının sömürülerek kendini feda etmesi, kendini katletmesi, e, kendini ortaya koyması gibi temalarda yine ön plana çıkacaktır. Bazen de e, tabii e, şanssız olduğunu hissedebilmek e, kötü talih etkisini de getiriyor. Ne yazık ki. Ancak e, sanatsal anlamda dediğim gibi mistik konularda, spiritüel konularda, önemli yaratıcı girişimlerde çok güçlü e, etkiler getirebiliyor. Özellikle birçok sanatçının, birçok başarılı insanın e, haritalarında kabut argol sabit yıldızının bariz bir şekilde e, kavuşumunu ve etkisini görüyoruz. Elektrikle alakalı konular gündeme gelebilir. Boğulmalar, ses tellerinin kısılması, enfeksiyonlar ve bir şekilde nefes alıp vermekte güçlük yaşamak veya kendini ifade etmekte özellikle boğaz çakrasıyla alakalı bölümde sıkıntılar gözlemlenebiliyor arkadaşlar. Evet. Kabut Algol sabit yıldızından biraz bahsedelim istedim. Şimdi ise bu tutulmanın ee, diğer açılarına bakacağız. Tabii ki e, bu şekilde başlayınca biraz negatif bir e, algı oluşmuş olabilir sizin üzerinizde ama e, Bu sabit yıldız ile Tam kavuşma yapacak olması bu tutulmanın Özellikle bu tarz konularda Kendi kişisel hayatınızda e, Bazı farkındalıklar yaşayabileceğiniz Veya olaylara yaklaşım tarzınızla Alakalı önlem alabileceğinizi e, Belirtmek adına Yapmış olduğum bir şeydi arkadaşlar e, Dolayısıyla buna uzun uzadıya yer vermek istediğim için burçları bir sonraki videoda Sizlere aktarıyor olacağım Şimdi bakalım bu tutulmada ee, neler olacak diğer gezegenlerle etkileşimleri neler hangi konular hangi gündemler e, haritamızda ve kişisel yaşantımızda kolektif anlamda gündem maddesi olmaya başlayacak ve özellikle akrep ve boğa ile beraber e, hayatımıza hangi gündemler dahil olmaya başlayacak bunlara bakalım. Evet arkadaşlar şimdi tutulmanın açılarına ve etkilerine bakacak olursak özellikle 19 Kasım tarihinde öğle saatlerinde meydana geldiğini görüyoruz Türkiye saatiyle beraber ve boğa burcunun 27 derecesinde Meydana gelen bir e, tutulma olacak ve haritaya baktığımız zaman Placidus yöntemine göre yükselen oğlak burcunda olduğunu görüyoruz ve Plütonun da yükselenle kavuşumda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tam karşısında alçalan noktasında ise şans noktası bulunmakta. Bunun yanı sıra e, yükselen yöneticisi Satürn yine haritanın birinci evinde bulunuyor. Dolayısıyla burada oğlak ve akrep temalarının ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Aslında oğlak ve akrep kombinasyonu düşündüğümüzde gerçekten çok güçlü, çok tutkulu girişimlerin habercisi olabilir. Aynı zamanda 8. ev ve 10. ev bağlantısına baktığımız zaman hayatımıza dair radikal dönüşümlerin geleceğimizi şekillendirecek olan büyük sıçramaların, büyük başlangıçların habercisi olacak gibi gözüküyor bu tutulmayla başlayan enerji halihazırda hazırda tabii ki e, Venüs Oğlak Burcu'nda ilerliyor olacak. Venüs'ün 12. evde olması, Plüton'un yükselen çizgisinde olması. Özellikle burada Biraz daha olaylara ciddiyetle yaklaşacağımızı, güvence arayışı içerisinde olacağımızı gösteriyor. Yani yaş tahtaya basmak istemeyeceğiz. Çok net, keskin ve kararlı gözükeceğiz. O şekilde hareket etmek isteyeceğiz. Hayatımızda bazı keskin ve radikal kararlar alabileceğimiz gibi aynı zamanda karşımızdaki e, muhatabımızın da aynı e, durumda olmasını talep ediyor ve bekliyor olacağız. Burada tabii ki ay e, er tutulmasının Boğa Burcu'nun 27 derecesinde ve haritanın e, 4. ev ve aynı zamanda 5. ev aksında meydana geldiğini ifade edebiliriz. 4. ve 5. ev bizim e, kendi motivasyonumuzu sembolize eder, köklerimizi sembolize eder, kendimizi mutlu edebilme potansiyelimizi ifade eder. Aslında e, farklılıklarımızı, özümüzü, e, ailemizi, köklerimizi, genetik faktörleri e, yuvayı, e, bunun yanı sıra kendi potansiyelimizi ifade eden e, evlerdir. E, Tabi burada boğa burcu temasına değerlendirecek olursak bir şekilde bugüne kadar getirdiklerimiz, edindiklerimiz, kazançlarımız, değer yargılarımız, alıştıklarımız, sabrettiklerimiz, inatla savunduklarımızla alakalı da bir sınanma yaşayacağımızı ifade edebiliriz. Tam karşısında Güneş-Merkür kavuşma meydana gelecek Akrep Burcu'nda özellikle Mars'ın, Merkür'ün ve Güneş'in Akrep Burcu enerjisiyle beraber gerçekten Oğlak ve akrep enerjisini çok yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Aynı zamanda e, güneş-merkür kavuşumunun ve Mars'ın emsi noktasında kavuşum diyebileceğimiz bir e, uzaklıkta bulunduğunu ve dolayısıyla çok hızlı, çok cesur ve çok radikal kararlar alma eğiliminde olabileceğimizi gösteriyor. Tabi burada güney ay düğümünün burada kavuşması özellikle geleceğimizle alakalı hedefleri gerçekleştirmek isterken bir şekilde e, hızlı bir şekilde aksiyon alacağımızı zihnimizin çok e, aktif olacağını bunun yanı sıra eril enerjinin potansiyelinin ortaya çıkacağını ifade ediyor. Tabi burada akrep temasıyla kombinasyon e, haline getirdiğimizde sezgilerimizin artık o içimizdeki dönüşüm ihtiyacının e, önüne geçemeyeceğimizi ve bu nedenle bazı kırılmalar yaşayacağımızı bugüne kadar tutunduğumuz inançlarımız, değerlerimiz e, özümüz veya sahip olduğumuzu düşündüğümüz materyal her ne varsa bunlarla alakalı ciddi bir sınanmaya gireceğimizi görüyoruz e, kova burcundaki Jüpiter'in aynı zamanda bu tutulmaya bir kare görünümü olacak arkadaşlar şimdi Jüpiter biliyorsunuz bolluk bereket şans gezegeni olarak nitelendiriliyor ama sert açılarında e, olayı büyütme çoğaltma e, ve genişletme eğilimi vardır e, bir şekilde olayı öyle büyütür ve genişletir ki o kaostan çıkmak e, oldukça zorlaşır. Burada yine Plasidius yöntemine göre Jüpiter'in birinci evde Holstein'a göre ise ikinci evde bulunduğunu görüyoruz. Yani bir şekilde ben dediğiniz benim dediğiniz her ne varsa bunlarla alakalı sınanacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Burada tabi maddi konular, kazançlar, kazançların yeterli olup olmaması, harcamaların boyutu, harcama dengesizlikleri ekonomik bir takım belirsizlikler kariyer hayatıyla veya gelecekle alakalı atılması gereken adımların önüne engel olan bazı ekonomik engeller veya bireysel engeller bazı blokajlar ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Tam karşısında Vertex'in 7. 8. ev aksından karşıt görünümüyle beraber aslında gökyüzünde bir kare açı kalıbının da oluştuğunu görüyoruz. Yani biraz da kadersel müdahalelerin dış faktörlerin karşımızdaki muhatabın bizi zorladığı bir, bir şekilde dönüşüme yönelik artık o içimizdeki direnci kırmamızı gerektiren dış faktörlerle alakalı müdahalelerin de olacağını görüyoruz arkadaşlar. Yani Jüpiter'in burada çok da e, keyifli bir şekilde çalışmayacağını, bizi e, artık o sorun her neyse, o direnç her neyse bunu görmeye yönelik ciddi anlamda zorlayacağını ve artık bunun görülemeyecek bir büyüklükte ortaya çıkacağını ifade eden bir yerleşim olacağını söyleyebilirim. Burada bunun yanı sıra baktığımız zaman tutulmanın Vertex ve dediğim gibi Güneş-Merkür-Mars üçlüsüyle sert açıları olacak. Demek ki kadersel olarak e, aksiyon almamızı gerektiren artık bazı şeyleri bırakmamızı gerektiren bir süreçte olacağız. E, dördüncü evde özellikle duygusal anlamda çok güvendiğimiz, sığındığımız e, bir şekilde güvenli alan olarak e, tabir ettiğimiz veya inandığımız alanla alakalı artık e, bazı farkındalıklar oluşmaya başlayacak gibi gözüküyor. Kariyer hayatımız veya geleceğimizle de alakalı toplumsal imajımızla da alakalı belki bugüne kadar sergilemiş olduğumuz imaj sergilemiş olduğumuz tutum aslında çok da gerçeği yansıtmıyordu veyahut bizi ilerleten bizi değiştiren bizi geliştiren bir imaj değildi. Bununla alakalı artık sistemin zorlamasına, dayatmasına ve direnciyle karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Tabi burada sabit burçların arasında meydana gelen bu etkileşim özellikle bunun ciddi anlamda bizi zorlayacağını gösteriyor. Çünkü sabit burçlardaki sert gezegensel kombinasyonlar özellikle tutunduğumuz alanları sembolize eder. Haritamızda sabit burçların bulunmuş olduğu evler bizim sıkı sıkıya sarıldığımız, asla vazgeçmek istemediğimiz, hatta yeri geldiğinde savaştığımız ve inat gösterdiğimiz alanlardır. Dolayısıyla bu kırılma bu yüzden daha zor olacaktır. Bilhassa zaten 2022 senesinde de e, ay düğümleri bu alanı ciddi anlamda e, sağlayacak diyebiliriz arkadaşlar. Tabi tüm bunların yanı sıra tutulmanın aynı zamanda plüto ile çok güzel bir açısı var. 120'lik ve yükselen e, noktasıyla. ASC noktasıyla etkileşimde biliyorsunuz ki plüton yani bir şekilde evet kadarsel olarak yeni bir düzen kurmaya, yeni bir yuva kurmaya, yeni bir rutin kurmaya, yeni bir güvenli alan oluşturmaya doğru bir evrim söz konusu olsa da Burada aslında her ne sıkıntıyla karşılaşıyor olursak olalım içimizdeki potansiyel, gücümüz netliğimiz ve kararlığımız sayesinde aslında bir şekilde olayların içerisinden sıyrılabileceğimizi görüyoruz. Biraz risk alabiliriz, cesaret gösterebiliriz. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Potansiyelimizi açığa çıkarmak adına özellikle iş girişimleriyle alakalı biraz risk veya kumar olarak değerlendirdiğimiz durumlarla alakalı bir potansiyelin açığa çıkacağını görüyoruz ve burada aslında en büyük destek İçimiz bu tutulmayla beraber pürüt olacak arkadaşlar. Yani akrep temasını aslında e, boğa ve akrep aksını iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir tutulma döngüsüne giriyoruz. E, dediğim gibi... Süreçte e, kabut Algol sabit yıldızının aslında e, bu tutulmaya eşlik etmesiyle beraber Plütonun desteğiyle mistik ve spiritüel konularda çok büyük gelişmeler kat edilebilir. Özellikle e, bir şekilde insanların artık bu alanda e, güç göstermesi bu alanda gerçekten etkileyici bir birşey. İmajla, etkileyici bir üslupla aslında karşımızdaki insanları, muhatabları etkilemek istediğimiz her kim veya ne varsa bunları tesir altında bırakabilecek bir potansiyelimizin olduğunu da gösteriyor. Yani kullandığımız kelimeler, hal ve hareketlerimiz, yaklaşımlarımız ve tutumlarımız da aslında gerçekten bir büyü etkisi yaratacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Sadece bu noktada hızlı karar almak, bazen düşünmeden davranmak kadersel müdahalelerin önünde direnç oluşturmaya çalışmak bizim işimizi biraz zorlaştıracak. Açıkçası biraz sert bir tutulma ama Plüton'un ASC noktasıyla kavuşuyor oluşu bu sert tutulmanın üstesinden gelebilecek dönüşüm gücünün de bizlerde olduğunu ve büyük bir potansiyelin açığa çıkabilme ihtimalinin olduğunu da ifade etmekte. Evet arkadaşlar tutulmaya dair genel anlamda söylemek istediklerim bunlar. Burçlara ilişkin de uzun bir video çekmeyi planladığım için bu videoda çok kısa kısa anlatmayı tercih etmedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım her birimiz için kolay ve güzel bir bir yolculuk olur bu tutulma e, yolculuğu. Kanalıma abone olarak destek olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız, yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusasöloji hesabı veya evrensel kadimbilgeci email.com adresini kullanabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten heyecanla beklediğimiz bir tutulma olacak arkadaşlar. Umarım en hasarsız biçimde <gülüyor> bu tutulmayı da atlatırız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.